Herkese selam gamerlar bu güzel bir video karşınıza arkadaşlar bu videomuzun konusu Herkes savaş atacağız, herkes korona olacak arkadaşlar yani bir adamın yanında 5 saniye durduğumuz an Korona olacağız biz gaza oynayacağız Ve böyle birinci olma falan çalacağız maçlar atacağız önce şuradan bir kutumuzu açalım Şimdi Karakterimizi seçeyim abi Hemen başa girdik tek hesaplaşımına oynayacağız arkadaşlar Videomuza geçmeden önce kanımıza abone olun like it. şimdi bu arada oyunu Allah o neymiş lan dur dur dur abi tamam abi dur dur dur sakin, sakin, sakin, sakin, sakin, sakin, sakin. dur dur dur dur dur bak şu dikkat dikkat, dikkat, dikkat. Oo, baby Abi dakika iki saniye durduk az önce adamın yanında bu arada korona oluyordu Enerjiyi bana attı... Abi dur... Dokumatik gitti Tamam... Şurada bir adam vardı sanki Şurada... Kimse yok değil mi? Tamam Bir... 2 Üç... Üç saniye durdum adamda bu arada O yüzden korona ama İki saniye daha dursaydım gazı ölecektim çok kötü bir şey Bir tane bile nasıl değmezsin ya Bak. Arkadaşlar bilerek Brock seçtim ki Uzak mesafeli bir karakter olduğu için Mesela Bull hiç hiçbir alt yapamaz Güzel bir savaş dönüyor bu arada Ben enerjiye gideceğim abi Enerjiyi aldım Kanka öldün ki sen Tak güm güm güm güm güm. Ben koltuğu oynayacağım çünkü Piper daha iyisi bence. Şimdi bak. Katli izleyin. At ultiyi. Ulti'nin ne tutuyor bak. <gülüyor> Tırtılmasın arkadaşım. Bir tane. Yemedi bak. Arkadaş. Oğlum bu güzel oynuyor dur dur. Sakin olacağım. Enerjiye bana <gülüyor> at. yok. Daha alamaz bu bana. Şimdi bak. Katli izleyin. Öyle bir hareket edeceğim ki bana. Daha... Ya oğlum. Bakın şimdi arkadaşlar gün bir, bir sayına durduk Ve ilk maçımızın birinci olduk arkadaşlar Cık. Videomuzda şimdi hemen küçük bir reklam veriyoruz Evet arkadaşlar keşke alakalarımıza abone değilsiniz Aşağıda kanalımıza unutmayın Bugün en az beledek bekliyorum Hadi bakalım Şimdi arkadaşlar tekrar damla dönelim Şu Bak kesin burada bir adam vardı tuttun mu? Tutmadı Tuttun mu tutmadın ha güzel koltuğu Güzel kutuyu bana sallar arkadaşlar bu arada kutulara yaklaşabiliyoruz tabii ki de Şuna bak Yedim mi? Aaaa kahveee Hop bürdu yaklaşmamam lazım Sıkıştım Şöyle yapacağım <gülüyor> i̇şte, i̇şte biz oyuncuyuz arkadaşlar ya Hadi bakalım. <Gülüyor> Yav şu niye mesaj atıyorsunuz arkadaş? Atmayın midirün ya. Bak arkadaşlar 1 saattir bekliyorum. Mesaj atmadılar. Şimdi atıyordu. Videoya girdim ya ama. <gülüyor> Allah'ım ya. Burada kim var abi? Bak burada biri var. O kesin. Ama kim var? Şimdi atlayıp baksak belki Kazma mı? Op kanka öldüm ben ah, öldüremedi salah salah yedilik ne niye alıyordum lan büyük bak şurada biri yoksa ben hiç şey bilmiyorum demeye kalmadı <gülüyor> olur ah, tam bana tut abi ben burda en düşük şu an benim. Allah, ben birini... <gülüyor> i̇şte bunu bekliyorduk abi. Gel. Öyle bir anda enerjiyi almam lazım ki alan daraldığı zaman. Şimdi biraz bekleyelim abi. Alan daraldığı enerji alacağım. Bu ulti atıp... Beni alınmaya kalkışmasın abiciğim. Şunu ben alayım. Ta, öldün mü? Tuttun mu onu? Yanlış atladık ama Agabe! Agabe! Nasıl alamadık? Neyse güzel, bizim görevimiz arkadaşlar tabii ki de halaca. Koronu sonlamadan maçı kazanmak güzel ama iyi de kupa kasıyoruz bu arada Bro, şu düşükler, 523 kupaydı Güzel da bir dynamic var mesela arkadaşlar öyle bir hareket edeceğim ki şimdi dokumatik tabii çalışırsa Bakın dokunmatik çalışmıyor, beni hasta ediyor adam, öyle bir, şimdi bakın, dikkatli izler miyiz arkadaşlar? Adam nokta atış yapmadı mı? Tak! Gel lan buraya. Bir, iki, üç! Üç saniye ayakta durdu. az kalan. <gülüyor> Yine korona alıyoruz bak. Arkadaşlar bu süre devamı girebilir, üç saniye düşürebiliriz bu arada. Hmm, bu bak pip, pip diyorum mısır pin'in nasıl geziyor? Bak, dokunmatik çalış, hasta etme adam. tut tut Şunu tut tut tut Arkadaşlar burada e, hafızam bitti için kayıt durmuş e, zaten pek fazla şeyler olmadı Neyse bugün bize mutlu bu olsun hala kanalımıza abone değilsin aşağı kanalımıza abone olmayı unutmayın bu sıradan güzel bir like bekliyorum kendinize bakın görüşürüz bye bye